Merhaba ve teknoloji takipçileri! Bu videomuzda sizlerle birlikte Canon Mobile GM altına sağlamlık testini yapıyoruz. <gülüyor> Lafı fazla uzatmadan hızlıca çizilme testiyle başlayalım. Anahtarla girişiyorum. Kılcal dahi olsa çizik yok arkadaşlar. Tuşuna girişelim. Burada da bir şey yok. Arka taraf muhtemelen gidecek ama yine de şöyle... Arka taraf gitti. Bir de şöyle kamerasına bakalım. Kamerada da herhangi bir çizik olmadı. Tonevi de bir etki yapmadı. Bir de en son olarak bıçakla bir girişelim. Şöyle kamerayı bir abanalım. Evet bıçak kamerayı da çizmeyi başardı. Yani buradan şu sonucu çıkartabiliyoruz, cebinize rahatlıkla koyabilirsiniz. Ekrana bir şey olmaz ancak arka taraf için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Gördüğünüz gibi kara delik her seferinde oluşuyor ve bu kara delik gitgide kapanıyor. Biz artık buna alıştık. Ancak şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle ekran parlaklığını biraz arttırayım. Belki daha net belli olur. Şurada çok hafif bir sararma vardı. Şimdi o da gitti arkadaşlar. Al o zaman. Etrafındaki sarılık da yavaş yavaş gidecek. Evet, şu an ekranda herhangi bir leke kalmadı. Bakalım dokunmatiğimizde herhangi bir problem var mı? Şu an yok gözüküyor. Şuradaki tuşlarda da rahat rahat çalışıyor. Yani böyle ufak tefek yanmalara karşı telefonda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ancak içinde pil var arkadaşlar. Tabii ki de bu işe dikkat etmek lazım. <gülüyor> Telefonumuzun suya dayanma gibi bir iddiası, bir sertifikası yok. Ama tabii ki de telefonun başına her şey gelebilir. <gülüyor> 1 dakika oldu, telefonumuzu çıkartalım, fanusumuzu bir kenarı koyalım ve hızlıca telefonu bir kurutalım şöyle, bakalım. Bir de her zaman olduğu gibi şöyle bir emikleyelim. Açalım. Titredi telefon. Çalışmasını beklemiyorduk. Telefonda böyle bir iddiası yok. Aman'a böyle bir telefon alırsanız suya falan sokmamaya özen gösterin, su değdirmemeye özen gösterin diyelim. Şöyle bir olay oldu, bir 15-20 dakika bekledik. Telefon açıldı. Bakın, şöyle ekran ışığı başladı arkadaşlar. Eğer bu şekilde kullanırsanız sıkıntı yok. Ancak telefon tabii ki de sonuç itibariyle suda cortladı. Direkt dik olarak bırakalım, cepten çıkartırken düşürdük. Telefon kapanması dışında bir problem yok gibi duruyor. Bir de böyle bırakıyorum. muhtemelen belli olur. Telefon direkt yere şu şekilde düştüğü zaman camı çortladı gördüğünüz gibi. Yani düşürmeye dikkat etmek gerekiyor. Kulak izi aslında şöyle yere düşerse elden düştü diyelim. Arka kapak açıldı ama zaten çıkabiliyordu ve yerine oturuyor. Ön tarafta şu üst kısımlar biraz daha çatlamış. Bir de şöyle direkt şu şekilde bırakalım. Neler olacak? Elveda. <gülüyor> Telefon iyice çortlamış oldu. Biraz daha zorlasam çatır çutur gidecek gibi duruyor. Bükülmeye karşı çok fazla bir dayanıklılığı olmadığını görebiliyoruz. Şimdi sıra geldi webtekna usulü finale. Gelin hep birlikte o aşamaları izleyelim. Arkadaşlar, biz kameraları hazırlarken Çağdaşlar da burada sistemi kurmuş. Gördüğünüz gibi sistemimiz şu şekilde: Telefon havada durmuyor, iki tane arabaya bağlı. Havada duruyor. <gülüyor> şahitleri var. Şimdi şöyle bu iki araba geçelim ya Bu iki araba çek çek ve telefon neler olacak izleyeceğiz. Evet millet hazırız, arabalarımız da hazır. Çağdaş onur hazır mıyız? Yardırın. Bir dakika Kalk Asıl Kalk Evet millet, telefon şöyle gördüğünüz gibi... Bence bu şey ya, U11'den örnek alınmış. Güzel bir eğimli körü tekran bir Edge GM altımız aynen oldu. Öyle. Bununla sıkıp selfie çekebiliyorsun abi. Aynen ama çekemeyiz artık bence. Yok artık bu saatten sonra. Şöyle telefon çalışıyorum, bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Halatın çekmesine dayanamadı, telefon tutamış oldu. Batarya şurada, yastamuk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabalar halatı koparttı. telefonla da ve artık bu videonun da sonuna gelme vakti bence geldi. Bizimki de arkada ortalığı temizleye dursun. Biz de yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte General Mobile altının sağlamlık testini yapmış olduk. Böylece videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Ayrıca kafanızda takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bilet dik bağlantıya tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.